Bazı insanlar çoğu insandan daha mutludur. Belki o çoğu insan mutlu olmayı ulaşılması zor yerlerde aradıkları ve o yere ulaşamadıkları için mutsuz olduklarını düşünüyor olabilirler. Çoğu zaman sahip olduğumuz şeylerden dolayı minnettar olmayı unuturuz. Halbuki sahip olduğumuz temel şeylerden dolayı Müteşekkir olmanın ne kadar gerekli ve kolay olduğunu size on basit çizimle göstermek istiyorum. Bu on şeye sahipsen dünyadaki birçok insandan daha şanslısın. Kendini iyi hissetmiyorsan bile. Başının üstünde bir çatı varsa ve ailen yanındaysa. Bugün de karnını doyurabildiysen ve karnın toksa, iyi kalpli bir insan olarak geleceğe dair umutların varsa, başka insanlar için de iyiliklerde bulunabiliyorsan, temiz içme suyuna sahipsen, ihtiyaç duyduğunda sana yardım elini uzatacak dostların varsa, Kendinle barışık ve insanlara karşı affediciysen. Temiz giysilerin varsa, Eğer bir inancın varsa, Uyandığında kalbin çalışıyor ve nefes alabiliyorsan, Mutlu olmak için yeteri kadar nedenin var demektir. Senin için sıradan olan bu temel şeylere bu dünyada ulaşamayan milyonlarca insan olduğunu asla unutma. Ve mutsuz olduğuna inanıp yaşamı kendine zehir etme. En önemlisi de nefes alabiliyorsan yaşamı doyasıya yaşamalısın. Sahip olduklarımızın kıymetini bilip yaşamı doyasıya yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.